Merhabalar. Ben Profesör Doktor Gonca Gökdemir, dermatolog hekimim. Bu videoda size dolgun ve sağlıklı bir cilde sahip olmanın sırlarından bahsedeceğim. Sağlıklı bir cilde sahip olabilmek için aslında cilt bakımının temel üç unsurunu unutmamak gerekli. Bunlardan bir tanesi iyi bir temizleyici ürün kullanmak. Çünkü cildinizi özellikle günlük kirlerden, yağlanmadan, sebumdan kurtarmak için iyi bir temizleyiciye ihtiyacımız var. Ardından yine her cilt tipinin çok iyi bir nemlendiriciye ihtiyacı var. Üçüncüsü ise bizi yaşlandıran, cildimizi en çok yıpratan güneşe karşı güneş koruyucu ürünlerin kullanımlığı. Gerekiyor. Özetle e, sağlıklı ve dolgun görünümlü bir cilde sahip olmak için bu temizleyici, nemlendirici ve cilt düzenleyici ürünlerin düzenli kullanılmasında fayda var. Nitricina.